Akdeniz'de artan tansiyonla birlikte en karlı çıkan ülke kim diye sorarsanız bence Fransa. Niye çünkü Yunanistan e, Türkiye karşısında avuk kuvvetlerini toparlamak için Rafal savaş uçaklarından 18 adetlik sipariş verdi. Arkasından da Mısır önceki gün yaptığı açıklamayla 4.5 milyar dolar değerinde 30 adet Rafal savaş uçağı ve tabi ki bununla birlikte çeşitli mühimmatlar almak üzere Fransa'yla ile sıkıştı. Yani Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkışından en karlı çıkan ülke Fransa'nın yaptığı bu satış anlaşmaları oldu. İsterseniz bu videoda Rafal savaş uçaklarına birlikte bakalım. Özellikleri nelerdir, silahları nedir buna bakalım. Biraz da Mısır Hava Kuvvetleri'ne odaklanalım. Fransa'nın askeri havacılık açısından baktığımız zaman her zaman kendine özgü yaklaşımları ve tasarımları vardır. Ee, bazen işte İngiltere'ye bakarsınız Amerika ile ortaklık yapar o sistemler üzerinden yürürken Fransa hep kendi sistemini ön plana çıkartır ve bir şekilde bu sistemi de ayakta tutacak şekilde alımlar gerçekleştirir. Bugün Fransa'nın en büyük e, imalatçısı havacılık anlamında hem askeri hem sivil anlamda Daso şirketi. Bir taraftan Falcon işletleri, diğer taraftan da Mirage serisiyle başladığı savaş uçağında Rafale oldukça mutlu günler devam ettiriyor. Çünkü Rafale ilk hizmete girdiği dönemde uzun süre ihraç edilememişti. Sadece Fransa Hava Kuvvetleri ve donanması tarafından kullanılmıştı. Ama son dönemde uçağın şansı, satış başarısı diyelim oldukça açılmış durumda. Aslında... Bu kapının açılmasında da Mısır'ın önemli bir katkısı var. Mısır Rafal savaş uçaklarının ilk dış müşterisi olmuştu. Sonrasında Katar Rafal uçaklarından sipariş vermiş. Bunu Hindistan izlemiş ve bu ayağa son katılan ülkede Yunanistan olmuş durumda. Biraz önce de belirttiğim gibi Mirage uçaklarıyla başlayan bir e, iyi bir tasarımları var Fransızların. Ve sonrasında 1980'li yılların Ortalarında Fransa gelecek nesil Miraj 2000'lerin yerini alacak bir uçak arayışındayken aslında ilk yola Avrupalı diğer ülkelerle birlikte çıkıyor. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın beraber başlattığı Eurofighter projesinin bir parçası da Fransa. Ama belirli bir süre sonra Fransa başta İngilizler olmak üzere fikir ayrılığına düşerek bu konsorsyundan çıktı ve kendi yolunda yürümek üzere çalışmalara başladı. Ortaya... Çok görevli hem hava kuvvetleri hem de deniz kuvvetleri tarafından kullanılacak çift motorlu bir savaş uçağı çıktı. Mirage'la birlikte zaten aerodinamik açısından, mühendislik açısından Fransızlar havacılıkta çok iyi. Bu tasarımı biraz daha evrildiler ve ortaya Rafale olarak adlandırılan bir uçak çıktı. Bu uçağın en büyük özelliklerinden bir tanesi Canard olarak adlandırılan Kokpit hizalarındaki sağdaki o iki yataş tabizenin öne gelmesi diyelim. Bu yaklaşım özellikle uçağın akrobasi yetenekleri açısından çok gelişmesine neden olunurken uçağın taşıdığı yük kapasitesinde de ciddi bir artışa gidildi. Rafal projesi her askeri projede olduğu gibi birçok bütçe kısıntısından etkilendi. Işte rakamlar değişildi ne yapılacak ne edilecek derken uçağın ilk çıktığı dönemde bu ortalamalar uçağın fiyatına çok olumsuz bir etki yaptı ve uçağın fiyatı inanılmaz yüksek çıktı. E, ekonominin temel e, prensiplerinden yaklaşımlarından bir tanesidir. Bir maldan ne kadar çok üretirseniz birim maliyetini o kadar düşürme şansına sahip olursunuz. Ve tabii ki e, bir miktara kadar bunu en dibe doğru çekersiniz. Daha sonra aşırı üretim maliyetleri nedeniyle de bir şekilde çıkar. Fransızlar bu dönemde bu pahalı birim maliyetine rağmen işte uçağı Fransa Hava Kuvvetleri ve donanması için ürettiler. Rafale de zaten yapılan operasyonlarda kendini ispat etti. Gelişmiş avionik sistemleri Fransızların kendine özgü geliştirdiği ama Avrupalı ortaklarıyla birlikte yaptığı mühimmatlar. İşte bunlar nelerdir? Çok sayıda mühimmat var ama öne çıkanları söyleyeceğim size. Hava hava meteor füzesi, çok uzun menzilli bir hava hava füzesi, gayet de başarılı bir füze. Mesela seyir füzesi SCARP olarak adlandırılan bu tür seyir füzeleri de gerçekten uçağın başarısını ön plana çıkartan çalışmalar oldu. Ama uzun yıllar e, Dassault şirketi bu uçağı ihraç etmekte bir sıkıntı yaşadı ve burada kapıyı Mısır açtı. 2010-2019 yılları arasında Fransız malları açısından Mısır çok iyi bir pazardı. Nereden baksanız yaklaşık 9-10 milyar dolarlık alım direkt Fransa üzerinden işte Sisi yönetiminde gerçekleştirildi ve buradaki en önemli siparişlerden biri de 30 adetlik Rafale savaş uçağı siparişiydi. Burada da en önemli Alımlardan bir tanesi de 30 adetlik Rafale savaş uçağıydı. 18'i tek kişilik, 12'si de çift kişilik toplam 30 uçak Mısır Hava Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Burada tabi Fransa'nın gerçekleştirdiği bir atakla bazı uçaklar Yunanistan'a da benzer paket hazırlanmıştı. İkinci el Mısır Hava Kuvvetleri için Fransa Hava kuvvetlerinden aktarım gerçekleştirdi. Bunun karşılığında da Dassault çok hızlı uçak üretmiyor çünkü ona göre bir planlama yapılmış. Aradaki bu uçakları da yeni üretimlerle bir taraftan da Fransız Hava Kuvvetleri'ndeki Rafale uçaklarını yenileyerek yaş ortalamasını aşağı çekiyor. E, Mısır'dan sonra Katar'ın alımı izledi. Katar'a 24 artı 12-36 uçaklık bir paket teklif edildi. Bunlardan da şu ana kadar önemli bir kısmı uçakların teslim edilmiş durumda. Bunu daha sonra da Hindistan'a yapılan satış izledi. Hindistan'ın gerçekten uçak alımları her zaman problemli. İşte iptal eden projeler, aşırı bürokrasi, bazen de işte verilen rüşvet skandalları gibi birçok konu oldu ama sonuçta Hindistan Hava Kuvvetleri şu an elinde bir filo Rafal Savaş Uçağı bulunmakta. Rafal Uçağı belirttiğim gibi gelişmiş atış sistemleri, yeni versiyonlarına, AESA radarı gibi Aviyonik ve elektronik sistemleriyle gerçekten iyi bir uçak. Hava hava görevlerinde kıvrak bir uçak. Bu uçağın performansını Paris Airshow'da, Dubai Airshow'da bizzat izlemiş birisi olarak clean. Yani gövde altında herhangi bir yakıt tankı bulunmadığı zaman gerçekten uçağın akrobasi nitelikleri oldukça yüksek. E, tırmanma aşıları, yaptığı hareketler bunlar gerçekten göz dolduruyor ama her uçakta olduğu gibi gövde altı dolmaya başladıkça... Yani uçağın taşıdığı yük artmaya başladıkça bu performansta bir şekilde düşebilmekte. Rafal uçaklarıyla ilgili en önemli pazar tabi elinde Miraj 2000 veya daha eski nesil Mirajlar bulunan ülkelerin kurdukları Fransız sistemini devam etmesi açısından verilen siparişler. İşte bakıyoruz işte Mısır'ın elinde çok eski bir Mirage müşterisi hatta son satışta DASO'nun basın bülteninde 50 yıldır Miraj uçaklarını kullandığı ifade edilmişti Mısır'ın. Keza aynı şekilde Hindistan, aynı şekilde Katar gibi ülkeler bu Fransız sistemini Rafale uçaklarıyla devam ettirebiliyorlar. Şu an halen Fransa uçaklara yeni müşteriler arıyor. Farklı farklı ülkelerinde getirdiği projeler, açtığı projeler, ihaleler var. Bu açıdan da Fransa bu ihaleleri takip ederek buradan bir adım atmak istiyor. Şimdi Mısır'a tekrar odaklanırsak Mısır gerçekten çok enteresan bir ülke. E, mali kaynakları çok fazla değil ama özellikle Suudi Arabistan ve Fransa'nın çok destekledikleri bir ülke. Bu açıdan da aldığı silahlar dikkat çekiyor. İşte bir bakıyorsunuz e, bayağı epey ciddi bir sayıda bir F-16'ları var. Öbür taraftan bakıyorsunuz MiG savaş uçakları var. MiG-29'ları almıştı daha sonra Mısır. E, bir taraftan bakıyorsunuz Rafal uçakları ve en son Son Rusya ile masaya oturup imzaladıkları Sukhoi Su-35 anlaşmaları var. Öbür taraftan da işte AH-64 Apache helikopterleri gelmeye devam ediyor. Rusya'dan, Fransa'nın ürettiği, Rusya'ya sattığı ama ambargo nedeniyle alamadığı Uçak gemisi, daha doğrusu LHD tipi geminin tekrar Fransa'ya satılmıştı. E bunun üzerinde KHL serisi helikopterler var. Gerçekten Mısır'ın kullandığı envanter işte Avrupa, Rus, Amerikan oldukça karışık bir envanterleri var. Bu envanterler içinde Miraj serisine alışkın oldukları için Rafal mantıklı bir çözüm olarak görülebilir ama Amerika tabi bu yaklaşımlara çok dikkat ediyor bir taraftan bölgede e, İsrail Mısır dengelerini gözetiyor çok üstün mühimmatların Mısır'a gitmesini istemiyor e, bir yandan da yaptığı satışlarla bu pazarı kaçırmak istemiyor. En büyük engel Amerikalıların en büyük soru işareti Mısır'a koydukları Su-35 savaş uçağı alacak olmaları. Sukhoi fabrikasında Mısır için üretilen uçakların testleri halen devam ediyor ama uzun bir süredir bu uçaklar teslim edilmiş değil. Örneğin daha önceden Fransa Rafal satışından sonra Meteor hava hava füzelerinin satışına engel oldu. Bunlarla ilgili soru işareti koydu. Keza uzun menzilli seyir füzesinde de aynı soru işaretlerini koyarak bu füzelerin, Mısır'a teslimatını gerçekleşmemesini sağladı Amerika. Çünkü seyir füzesinde bazı seyri sefer cihazlarının bazı sistemlerin Amerikan malı olması nedeniyle bunların satışına onay vermedi ve satış yapılmadı. Fransa tarafından verilen bilgiye göre bu gerçekleşen ikinci pakette 4.5 milyar dolarlık 24 adetlik alımda bazı yeni nesil işte meteor füzesi veya diğer seyir füzesi gibi paketlerin olacağı ifade ediliyor ama bunlar nasıl gerçekleşecek? E, ne tür ne açıdan yapılacak ben de açıkçası gelişmeleri önümüzdeki günlerde merak ediyorum Mısır'ın Rafal filosunu genişletmesi tabii ki bölgede Doğu Akdeniz'de e, bu Mısır'ın güçlenmesini sağlayacak bir adım çünkü çift motorlu uçaklarla uzun menzilli operasyonlar yapabilecek satın aldığı bu yeni nesil mühimmatlarla önemli bir tehdit haline yavaş yavaş Mısır gelmekte. Benzer bir durumda Yunanistan için geçerli. Yunanistan 18 adet Rafal uçağı alıyor. Bunların 12'si ikinci el, 6'sı da yeni üretilmiş uçak olacak. Peydar bu sayının zamanla daha da artacağını ben tahmin ediyorum. Bugünkü videomuzda biraz Rafal savaş uçağının niye tasarlandığı, özellikleri neler bunlara bakmaya çalıştık birlikte. Ee, onun dışında da tabii bir taraftan da Sisi sonrasında Türkiye ile Mısır ilişkileri kesilmişti bugünlerde tekrar Dışişleri Bakanlığı'na iki ülkenin de bağlı kurulları bir şekilde birlikte görüşmeye başladılar bu problemleri aşmak istiyorlar ama dediğim gibi Fransa gerçekten yatsın kalksın Türkiye dua etsin çünkü hem Yunanistan'a hem Mısır'a yaptığı satış silah satışlarında gerçekten Türkiye'nin katkısı büyük ama bir taraftan da işte Türkiye' ile e, uzun yıllardır Fransa arasında askeri konularda çok ciddi böyle bir duvar ölmüş neden e, duvar ölmüş durumda bunun da nedeni Fransa'nın e, daha sonra Ermeni sözde Ermeni soy kabul etmesi bu tabi çok etkili bir faktör Fransa ile bu açıdan ilişkiler e, uzun dönemdir bir soğukluk var aramızda. Ee, bakalım önümüzdeki dönemde ne gibi gelişmeler olacak? Çünkü bir bakıyorsunuz işte Türkiye çok ciddi sorunlar yaşadı. Mısır'la tekrar görüşmeler başladı. Bakalım ileriki dönemde neler olacak? Bunlar e, savunma sanayine bölgedeki hava kuvvetlerine nasıl etki edecek? Ben de bu gelişmeleri diyim döndüğünce size aktarmaya çalışacağım. Herkese sağlıklı günler dilerken detaylı Havacılık ve savunma konusundaki haberleri tolgozbek.com sitemizden takip edebilirsiniz. Bize sorularınızı lütfen yorum olarak yazın. İşbirlikleriniz için de info@tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyorum.